Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım TYT Matematik 2023 kampımızın ilk haftasının son günündeyiz artık 3. günündeyiz 1-2 saat önce ardışık sayılar konumuzu işledik arkadaşlarım ve bunun üzerine de güzel bir konu testi çözeceğiz Gerçekten güzel bir konu testi çözeceğiz arkadaşlarım soruları dikkatli bir şekilde dinlemenize çok büyük fayda var Şimdi tekrardan her videoda söylediğim gibi yine bu videoda da söyleyeceğim. Arkadaşlarım ben sana konuyu anlattım, testini de çözdüm hadi yallah senin için tamam diyemem. İmkanı yok bunun çünkü matematikler ya deniz. Senin ne yapman gerekiyor? Bu videodan sonra sana vereceğim o ödev videosunu izleyeceksin, sana vereceğim ödevleri Tamamlayacaksın tamı tamına yapacaksın eksiksiz kusursuz ve zamanında tamamlayacaksın o ödevleri Bu ödevleri yaptıktan sonra artık kendinden emin olabilirsin artık ben oldum hoca diyebilirsin Tamam ne yapman gerekiyormuş videoları izledikten sonra o haftanın konularını işledikten sonra Hemen ne yapıyorsun verdiğim ödevleri kusursuz bir biçimde yerine getiriyorsun Aklına bulunsun benden sana söylemesi eğer bunları yapmazsam olmaz kardeşim Tamam şimdi videomuza geçeceğiz testimizi çözeceğiz geçmeden önce abone olmayanlar varsa kanala abone olurlarsa sevinirim videoyu beğenmeyenler varsa hala da videoyu beğenmeleri benim için çok mutluluk verici bir hadise olur <gülüyor> gençler başlayalım mı testimize hadi bakalım Evet konumuz ardışık sayılar demiştik ve ardışık sayıların ilk sorusu geliyor arkadaşlar şimdi demiş ki bize Aşağıdakilerden hangisi ardışık 7 tane doğal sayının toplamı olamaz diye sormuş. Şimdi bakın size öğrettiğim bir taktik vardı ya bir önceki ders. Konu anlatırken o taktiği uygulayacağız. Ne bu taktik? Şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ardışık sayı varsa. Bunun ortancası şu değil midir arkadaşlar? Ve biz buna x desek. Bu sayıların toplamı kaçtı arkadaşlarım? Ben bunu nasıl buluyordum? Şu şekilde buluyordum değil mi? Sayı adedi çarpı ortanca terim. Ve bu bana toplam, toplam sonucu veriyordu. E çok güzel. Şimdi demek ki benim toplam sonucum hani toplamı olamaz diye sorulmuş ya. Toplam sonucum ne olması gerekiyormuş? 7'nin katı olması gerekiyormuş arkadaşlar. Tamam. 7'nin katı olacak. Peki madem 7'nin katı olacak. İşin 49 olamaz demiş ya. 49 7'nin katı değil mi? 7'nin katı. 56 7'nin katı değil mi? 7 kere 8. Bakın 7 kere 13, 7 kere 14 ama 102 dediğimiz sayı herhangi bir şekilde 7'nin katı değildir. Dolayısıyla cevabımız da edilme seçeneği olacaktır. Devam edelim. Birden nye kadar olan sayıların toplamı x olduğuna göre, n Artı n artı 1 artı n artı 2 artı nokta nokta 2n toplamının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle n artı n artı 1 n artı 2 demiş ya. Bak şuraya bir çıkalım şu kısma. Birden n'ye kadar olan sayıların toplamını sen biliyorsun be güzel kardeşim bir önceki dersden neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi ve bu kaça eşitmiş? X'e şimdi bu cepte dursun tamam bu cepte dursun ihtiyacımız olabilir bir alta geçelim bakın arkadaşlarım burada kaç tane terim var önce onu bir bulalım bakın 1 2 3 diye sayacağız ama arada bilmediklerimiz var kaç tane terim olduğunu nasıl buluyordum ben son terim 2 ne eksi ilk terim ne Bölü kaçar kaçar artıyor. Bakın birer birer renklenerek gitmiş. Birer birer artı bir diyorum. Yani totalde bire bölmenin hiçbir mantığı yok. iki neyden neyi çıkardınız? Ne artı bir tane terim var. Bu ne artı bir tane terim varsa terimlerin toplamını nasıl buluyordum Terim sayısı bölü iki çarpı son terim iki ne artı ilk terim. 2 ne artı ne? Ne kaç yapar? Üç ne yapar. Ve bunu da sen şu şekilde yazabilirsin. Bak. N artı bir Çarpı şuradaki n'yi kullanacağım. Çarpı 3 bölü 2 biçimine yazabiliriz. Şimdi şu dursun lazım olur demiştim ya. Şimdi gelin şuraya bakın. N çarpı n çarpı n, çarpı, n artı 1 bölü 2. E arkadaşlarım bu kısım neye eşitti? Bizim yukarıdaki x'imize eşit değil miydi? 3 kere x ne yapar? 3x yapar. Demek ki şu toplamın x türünden eşiti 3x yapacakmış sevgili gençler. Devam edelim. 11. sorumuzda. 11 adet ardışık tam sayının toplamı 2024 olduğuna göre bu 11 sayının en büyüğü kaçtır diye soruluyor. Şimdi tersten düşünelim. Öğrettiğim taktiğin tersinden düşünüyoruz. Tamam mı? 2024'ü bu sefer ben sayı adedine bölsem acaba kaç çıkar? Bunu bir bulalım. Bunu da nasıl bölüyorduk arkadaşlarım? Bakkal bölmesi yapmadan dikkatli izliyorsun. 20'nin içinde 11 bir defa Kalan 9. Şimdi kalan 9'sa 92'nin içerisinde 11 kaç defa? 8 defa. 8 kere 11. 88 yapar. Kalan nedir? 4. 44'ün içerisinde 11. 4 defa. Demek ki sevgili arkadaşlarım bu 11 tane sayımız vardı ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sayımız. İşte 11 sayının 5 tanesini sol tarafa, 5 tanesini sağ tarafa ayırdığım takdirde ortanca sayımız kaçmış? Şurası 184'müş. Tam ortayı bulduk. En büyüğü sorulmuş. Ya bunlar ardışıktı O zaman bu 185, 186, 87, 88 ve 89 olacakmış. Yani doğru sayılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9 aynen. Cevabınız ne olacakmış? 189 yani C seçeneği. Devam ediyorum gençler. Dördüncü sorumuzda 44, 55, 66 ve 77'yi toplayıp bunları 11'e bölersek bu işlemin sonucu ne gelir diye sorulmuş hemen şöyle yapıyoruz İçerisi var ya bunları toplamakla uğraşmayacağız iç kısmı 11 parantezine alın 11 parantezinde 4 kalır burada 4 kere 11'dir bu 5 kere 11 olduğu için 5 kalır 6 olur ve diğeri de 7 olacaktır ve gençler bunu da kaça böl demiş Tabii ki 11'e e buradaki 11 ile 11 birbirine götürmez mi? götürür ben sadece şunları toplayacağım o halde doğru mu? E bunları da toplarsam sevgili gençler 4 ile 7'nin toplamı 11. 5 ile 6'nın toplamı 11 topladım. Kaç geldi? 22. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak diyebiliriz. Ve devam ediyorum. 5 sorumla. X, y, Z ve T ardışık 4 çift sayı olduğuna göre. X küçük, Y küçük, T küçük, Z için. X eksiye. Şimdi bunlar ardışık çift sayıysa. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış. Bakın X'den Y'yi ve bunların arasında 2 fark vardı. O halde X'den Y'yi çıkardığına göre burası eksi 2'dir. Çarpı. Z'den bu sefer T'yi çıkarmış. Bunların da arasında 2 fark vardı ama büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığı için burada burası 2. Bakın X'den ta buradaki X'i çıkarmış. Z'den pardon X'den Z'yi çıkarmış. Güzel. 2 e, fark burada. 2 fark burada. 2 fark burada. Ne var? 6 fark. Küçükten büyük çıktığı için eksi 6. Y'den de Z'yi çıkarmış. Y ve Z şunlardı. Şurası eksi 6 bu arada. Y'den Z'yi çıkarmış. 2 fark burada 2 fark burada 4 fark. Küçükten büyük çıktığı için eksi 4 diyeceğiz. Peki. Eksiyle eksinin çarpımı artı yapar. 2 kere 2 4'tür. 4 kere 4 16. 16 kere 6 96. Bir de burada eksimiz vardı. Cevap ne olacak? Eksi 96 olacak sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Gençler. Bir diğer sorumla 6. sorum. N'nin üzerinde bir ok işareti varsa bu ne anlama geliyormuş? N'den büyük en küçük doğal sayı olarak tanımlanıyormuş. Bu N sayısından büyük olan en küçük doğal sayı. Peki şimdi şuna bakalım. Burada ne yazıyor? 4. 4'ten büyük en küçük doğal sayı kaçtır? 5'tir. Demek ki bu 4 ok işareti eşittir 5 diyeceğiz. E burası 5 ise burada da çarpı 5 var. 5 kere 5 kaç yapar? 25. Ve bu 25'in üzerinde ne var arkadaşlarım? Bir ok daha var. Peki 25'ten büyük en küçük sayı kaçtır? Doğal sayı nedir? Tabii ki 26'dır. 26'dan diyor. 26'dan. Şuraya geçtik. 3,2. Hmm. 3,2'den daha büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır? 4'tür. Demek ki 26'dan 4'ü çıkaracağız. 26'dan 4'ü çıkarırsanız ne kalır? Tabii ki 22 kalır. E cevaplarda 22 yok. Bize neyi sormuş? Ardıllarının toplamını he, 22'nin ardıllarından bahsediyor 22'nin bir sonrası 23'tür Bir öncesi 21'dir Ardıllarının yani 21 ile 23'ün toplamı da tabii ki bize 44'ü verecektir arkadaşlar Doğru cevap edilme seçeneği olacaktı Devam ettim 7. soruma 1'den 71'e kadar olan sayıların toplamı Bu toplamda tek sayılar 2 artar Ve bütün çift sayılar 1 azaltılırsa Toplam sonuç nasıl değişir diye sorulmuş Şimdi 1'den 71'e kadar, 1'den 71'e kadar kaç tane tek sayı var, kaç tane çift sayı var. Bir kere tek de başlayıp tek de bitirdiği için tek sayılar daha fazla olacak. Eğer 70 tane olmuş olsaydı, 70 tane olmuş olsaydı 35 tanesi tek olurdu, 35 tanesi de çift olurdu. Fakat burada kaç tane sayı var? 71 tane. Demek ki sevgili gençler tek bir fazla olacak dedik. Çünkü tek de başlayıp tek de bittiği için. O halde 71 tane sayımız varsa bizim bu şekilde 36 tanemiz tek olacak. E güzel. Şimdi tek sayıları 2 arttırıyoruz ya. 36 sayının her birini birden 2'şer arttırırsan ne olur? Sonuç 72 artar. Buradaki 35 tane çift sayının her birini aynı anda bir azaltırsan sonuç 35 azalır. Sonuç nasıl değişir peki? 72-35 kadar değişir. 72 arttırdım 35 azalttım. Ne kadar değişti? 37 arttı sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da denizli seçenek olacaktı diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. 8. sorum için bir diğer sayfamla. Şöyle biraz da yaklaşalım sorumuza. 1'den 20'ye kadar olan tam sayıların kareleri. Soldan sağa doğru yan yana yazılarak Bakın 1'in karesi 1 2'nin karesi 2 3'ün karesi 3 4'ün karesi 16 5'in karesi 25 Tekine gidiyor En son burada 361 ve 400 var Gördüğünüz üzere 400 20'nin karesidir 361 de 19'un karesidir Buna göre A kaç basamaklı bir sayıdır diye sorulmuş E tamam güzel Hallederiz biz bu işi Önce karesi tek basamaklı olan sayılar var Sonra karesi 2 basamaklı olan sayılar. Sonra da karesi 3 basamaklı olan sayıları düşüneceğiz biz. Karesi tek basamaklı olan sayılar zaten 1, 2 ve 3'tür. Kareleri 1, 4, 9 olduğu için buradan 3 basamak geldi. Daha sonrasında 4'ün karesiyle başlayıp Bakın e, ben bu sırada rakamları takip ederken karelerini aldığım zaman 3 basamaklı olan, karesi 3 basamaklı olan ilk sayı 10'dur onun karesi 100 yapar çünkü. 9'un karesi 81. Demek ki 4'ün karesinden 9'un karesine kadar olan kısımdaki sayıların kareleri iki basamaklı. Dolayısıyla 4'ten 9'a kadar kaç tane sayı var? 9'dan 4'ü çıkarıp 1 eklerim. Yani 6 tane sayı var. O 6 tane sayının kareleri iki basamaklı olduğu için 2 çarpı 6'dan 12 basamaklı buradan geldi. Ve ve ilk karesi ilk 3 basamaklı olan sayı 10 demiştik ya e burada da 20'nin karesi var demek ki 10'dan 20'ye kadar kaç tane sayı varsa şimdi onu hesaplayacağım. 20'den onu çıkarıp 1 ekliyorsunuz 11 tane sayımız var bu 11 tane sayının kareleri 3 basamaklı olduğu için 11 kere 3'ten 33 basamak da burada var diyoruz. Ne yapacağız yani 3 basamak burada 12'de burada etti 15 basamak. 33'te de burada dersek toplamda 48 basamaklı bir sayı buraya yazılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız ne olacakmış? Bursa seçeneği Devam ettim da Bir x verilmiş. Bakın bir de y verilmiş arkadaşlarım. Peki. E, burada bunlar arasında bir bağıntı var mı? Çünkü bana neyi sormuş? Y'nin x türünden eşitini sormuş. he O zaman bir şey ifade bulacağım. Y'yi yalnız bırakacağım. Tamam çünkü y'nin x türünden eşit duruluyor. Şimdi bakın. 2 ile çarpılmış. 2 ile çarpılmış. 2 kere 2 4. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. 5 kere 2 10. 5 kere 2 10. 6 kere 2 12. E bunların 2 katı yok. Onlar da olsaymış tadından yenmeyecekmiş. O zaman ben ekleyeyim onları. Ne olur? 6'nın 2 katı 12. 7'nin 2 katı 14 olur. Peki. Güzel. Her şey normal şu an. Eyvallah. Eyvallah. Şu durumda hep bakın ne yaptım 2 katı 2 katı arada da çarpım olduğu için 4'er katını almış oldum. Yani ben aslında burada x'i 4 ile çarpınca buna eşit oldu. Bakın 4 ile x'i çarptım aşağıdaki y sayısına eşit olmadı. Y sayısına 12 kere 14'ü ekleyince bunlar birbirine eşit oldu. He, şimdi ayıktık olayı. 12 kere 14 dediğimiz sayı 168'dir. Yani 4x eşittir y artı 168'miş bizden istenen de y'nin x türünden eşiti yani y'yi yalnız bırak x de karşıda kalsın istiyor o halde 168'i ben şu tarafa bir postalarım y eşittir 4x 168 karşıya geçtiği için eksi olarak geçer 4x 168'de bizim cevabımız olur doğru cevap Edirne'ydi arkadaşlar devam ediyorum 10. sorumla sağ üst tarafta başlangıçta boş olan mavi, sarı ve yeşil kutular veriliyor İlk adımda her bir kutuya birer bilye bakın bir tane bilye attım bir tane bilye attım bir tane bilye attım. Daha sonrasında ikinci adımda her bir kutuya üçer bilye atılıyor. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 bilye attım. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım her bir adımda bir önceki adımda atılan bilye sayısı 2 artırılacak şekilde işleme devam ediliyor. Yani mesela bir sonraki adımda 5 tane bilye atılacak bunlara şu şekilde 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 tane bilye atılacak. Son durumda kutularda eşit sayıda bilye bulunduğuna göre Yani her birine eşit sayıda bilye atılmış Toplam bilye sayısı hangisi olamaz? Öncelikle arkadaşlarım bakın Bir tanesini attığımız bilgiyi düşünelim 1 şurada kaç tane attık? 3 tane Burada kaç tane attık? 5 tane Peki toplam kaç tane atmış olabiliriz? En son örnek veriyorum hep tek sayıda hatırlıyoruz ya 2n-1 tane atılmış olsa ne? Hani, sana da verdim kopyayı bak Kopyanın dibini verdim 1'den 2n-1'e kadar olan sayıların toplamı kadardır ki Bunun kuralı neydi? n kareyle buluyorduk. Demek ki bizim bu kutunun içerisinde n kare, bu kutunun içerisinde n kare ve bu kutunun içerisinde n kare adette bilye bulunacak. Toplam bilye sayısı hangisi olamaz diye sorulmuş. E şimdi düşünün burada 3 tane kutu var. Her birinde n kare tane bilye var. Yani 3n kare yarıyoruz biz. O zaman gelin ben şıkların hepsini bir güzel 3'e böleyim. Bunu üçe bölersem 42 gelir. Bunu üçe bölersem sevgili arkadaşlarım 14'ün içerisinde 3 4 defa 9 gelir 49. 192'yi 3'e bölerseniz eğer 19'un içerisinde 3 6 defa 4 olur, 64 olur. 243'ü 3'e böldüğünüz takdirde 81, 303'ü 3'e böldüğünüz zaman da 100 gelir. Şimdi ben 3'e böldüm ya. Buradaki buradakini de 3'e böleceğim. Şimdi diyorum ki bu az önce şıkların üzerine yazdıklarından hangileri n kare formatındadır? Yani bir sayının karesidir. E şimdi 100 10 karesi, 81 9'un karesi, 64 8'in karesi, 49 7'nin karesi ama bu 42 zıkkımın hiçbir şeyin karesi değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Olamaz diye sorulmuştu. Bakın 42 olacak yani 126 olacak arkadaşlar cevap. Doğru cevabımız Adana'ydı. Devam ediyorum 11. soruyla. 6 tane ardışık tek sayıdan bahsediyor. Yan yana yazılarak 9 basamaklı bir doğal sayı oluşturuluyor. Bu sayının rakamları toplamış. Şimdi nasıl ya? Bir dakika. 6 tane tek sayıyı yan yana yazacağım. Ama yazınca 9 basamaklı bir sayı oluşturacak. Bu nasıl olur? Bir beyin fırtınası. Bir hemen düşünür müsün 3 saniye 5 saniye? Şimdi bak ben sana bir tüyo vereyim. Demek ki bunlardan bazıları tek basamaklı bazıları iki basamaklı. Bak böyle dediğim zaman aklında bir şey canlanması lazım. Şöyle ki mesela bazıları tek basamaklı bazıları iki basamaklı dediğime göre ve bunlar ardışıklarsa... Demek ki tek basamaklılığından iki basamaklıyı geçen bir evre de olacak bu sayıların arasında. Yani şöyle 9'dan 11'e geçecek tek demiş ya. 9'dan 10'a geçmiyoruz. 9'dan 11'e. Evet, o zaman ben bunun önüne bir 8, bunun önüne bir 8'i koyamayız. Bunun önüne bir 7, bunun önüne de bir 5 koysam. Daha sonrasında 11'den sonra 13 ve bundan sonra da 15 geliyor ya. Bakın size 6 tane sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama ben bunları yan yana getirdiğim takdirde ne olmuş olur arkadaşlarım? 9 basamaklı bir sayı olmuş olur. Şu an sorumuz bitti. Bu sayının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. 5, 7 ve 9 bunların toplamı kaçtı? 21. Şuranın rakamları toplamı 2, buranınki 4 ve buranınki de 6. Yani 21'e şuradaki 12'yi ekle demiş. 21 artı 12'den doğru cevabımız ne gelir? Denizi seçeneğindeki 33 gelir sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Bir sonraki sayfamdayım. 12. soru. Güzel bir soru. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Birden itibaren. ardışık tek sayılar... Yani 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 diye Küçükten büyüye doğru birinci satıra 5, ikinci satıra 5 Her satıra yine 5 tane olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiş E diyor ki bana 24. satırdaki sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş O yani Şimdi bakın neler yapacağız Yapabileceklerimizi bir bakalım Güzel taktiklerle falan çözebilir miyiz Bunu da bir ele alalım sizle beraber tamam mı Şimdi ben diyorum ki Güzel kardeşim bak. Hepsi bu taktiklerle alakalı tamam mı? Ben sana konuyu anlatırken demiştim ki bak bu matematikçiler böyle kafalarından bazen işlemler yaparlar. Sen de o işlemleri gördüğün zaman uf lan adam nasıl kafasından işlem yapıyor ama o sana anlatmaz. Bak ben sana anlatmıştım bunları. Mesela birinci satırdaki sayıların toplamını nasıl buluruz? Kısa yoldan benim öğrettiğim yoldan. Her satırda 5 tane sayı olduğu için ben buradaki 5'i Sayı adediyle yani tam ortadaki 5'i Sayı adediyle çarparsam toplamı bulurum Buradaki 15'i Sayı adediyle çarparsam 15 kere 5'ten bak bunların toplamı da 75'tir ha 10'ar 10'ar artmıyor mu bak burası Demek ki burada 25 olacak 5 kere 25'ten Buradaki sayıları yazmama bile gerek yok Toplamı mutlaka 125'tir Bak ben bulabiliyorum sen de bulabilirsin Tamam sen de bulabilirsin çok basit E ne yapacağız o zaman 24. satırdaki sayıyı arıyoruz ya biz Bak şimdi Burası birinci satır. Burası ikinci satır. Burası üçüncü satırda. Doğru mu? O halde birinci satırda bakın ne yazıyor? Beş. Birinci satırda beş yazıyor. İkinci satırda on beş yazıyor. Üçüncü satırda yirmi beş. Yani ben buradaki beşi şu bir iki buradaki beş on beş ve yirmi beşi bir iki ve üçle nasıl ilişkilendiririm? Şöyle. İyi dinle. Ee, bir için bir için bakın bir için söylüyorum. Bir çarpı ondan beş çıkarmış beş bulmuş. 2 için 2 çarpı 10'dan 5 çıkarmış 5 bulmuş. 3 için 3 çarpı 10'dan 5 çıkarmış 25 bulmuş. Şurası 15. E madem öyle 24 için ne olur? 24 çarpı 10'dan 5 çıkarır ve 240'dan 5 çıkarırsanız 235 olur. Demek ki 24. satır eğer burası olmuş olsaydı ortada 235 yazıyor diyecektik. E bunların toplamı nedir hocam? Tabii ki 235 de 5'in çarpımıdır. Bunları da kolay yoldan nasıl çarpıyorduk? 200 ile 5'i çarpıyorsun 1000 30 da 5'i çarpıyorsun 150 5 ile 5'i çarpıyorsun 25 Bunları da toplarsan 1175 sonucuna ulaşırsın Yani cevabın ne olur Adana seçeneği olur deriz Gönül rahatlığıyla Ve devam ediyorum 13. sorumla Aşağıda aynı kreşe giden 4 tane çocuğun isimlerinin yanında Performans notları verilmiş Ayça 3A-1 imiş notu Belmanın notu 2B-5, Ceyda'nınki 2 artı 5 ve Demet'inki B artı 7. Bu kreşteki çocuklardan Ayça ve Ceyda'nın puanları ardışık. Yani sevgili arkadaşlarım şunla şunun puanları ardışık. Şunla da şunun puanları ardışıkmış. Buna göre A artı B hangisi olamaz diye sorulmuş. Güzel soru bu yüzden dikkatli bir şekilde dinliyorsun eğer çözemediysen. Şimdi Ayça ile C ardışıksa hangisinin hangisinden daha küçük, daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. 3A-1 küçüktür 2A artı 5 olabilir. Veyahut 3A-1 büyüktür 2A artı 5 olabilir. Eğer bu bundan küçükse ben buna 1 eklersem bu buna eşit olacaktır. Bu bundan küçükse buna 1 eklersem buna eşit olacaktır. O zaman buna 1'i ekleyelim biz. 3A eşittir. 2A artı 5 olur. Bakın artı 1 eksi 1 birbirini götürdü ve 3A kaldı. 2A'yı bu tarafa attınız. A eşittir. Kaç geldi? 5. Aynı şeyi bu tarafa yapalım. 3A eksi 1 eşittir. 2A artı 6 olacaktır. 2A'yı attım bu tarafa A. Eksi 1'i attım bu tarafa 7. Şimdi A sayısı ya 5 oluyormuş ya da 7 oluyormuş. A eşin 2 seçenek var. A eşittir 5 Veyahut a eşittir 7 dedik. Bu cepte. Şimdi gelelim b'lere. Aynı şeyi. 1 ekliyorum buna eşit diyorum. Ya da 1 ekliyorum buna eşit diyorum. Buna 1 eklerseniz 2b 4 olur. Eşittir b artı 7 dersiniz. B'yi bu tarafa salladım. B eksi 4'ü bu tarafa salladım 11. Yani b 11 olabilir. Veyahut veyahut şuna 1 ekleyip buna eşitleyin. 2b 5 eşittir b artı 8 dedim. Buradan B'yi attım bu tarafa. B eksi 5'e diğer tarafa attım oluş Yani B'ye bile ne olabilirmiş? 13 olabilirmiş sevgili gençler. Şimdi A artı B hangisi olamaz diyor ya. E şimdi bu 5, bu 11 ise 16 olur güzel arkadaş. E bu 5, bu 13 ise 18 de olur. 7 ve 11 ise yine 18 olur. 7 ve 13 ise 20 olur. Ama hiçbir türlü 19 olamaz hiçbiri de zaten hani 19 burada duruyorken hiçbiri diye bir cevap zaten olamaz tamam mı? 13. sorumuzun cevabı Ceyhan seçilen olacakmış güzel bir soruydu Altta sorum yok geçtiğim sağ üst taraftaki soruma bu da bizim son sorumuz arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz Beşgen biçiminde ki masanın köşelerinde 5 tane arkadaş oturuyor Masadaki 5 kişi aşağıdaki kurallara uygun biçimde sayı söyleme oyunu oynuyorlar Oyuna Ali bir sayısını söyleyerek başlayacak biri söyledi. Saat yönünde her bir kişi kendinin sağında oturan kişinin söylediği sayının bir fazlasını söyleyecek. Yani Burak kaça söyler? İki. Cenk üçü. Bu dördü, bu beşi söyleyecek ve devam edecekler diyor. Oyunda söylenen son sayının da 276 olduğu bilgisi verilmiş bize. Son sayı söylendiğinde Cenk'in söylediği tüm sayıların toplamı. Bir kere Cenk... 5 burada söylendi ya Ali 6'yı bu 7'yi sonra bu 8'i yani 5'er 5'er artarak ilerleyecek o halde arkadaşlarım şöyle bir düşünürsek biz şöyle düşünürsek Jenkins ilk söylediği sayı 3 sonra söylediği sayı 8 sonra söylediği sayı 5 fazla olacak 13 sonra 18 diye devam edecek nokta nokta nokta peki son söylediği sayıyı ben nereden bulacağım? dikkat ederseniz Jenkins söylediği tüm sayıların 5'er 5'er arttığı için son rakamı ya 3 ya 8 ya 3 ya 8 oluyor 276'dan önce gelen sayılardan sonu 3 veya 8 olan hangisi var? 273 var. Demek ki Cenk sevgili arkadaşlarım son olarak 273 sayısını söylemiş. İşte bu sayıların toplamı soruluyor bize. Ben bu sayıların toplamını nasıl buluyordum? Öncelikle kaç tane terim olduğunu bulmamız gerekiyor. 273'ten 3'ü çıkardınız. Beşer beşer artı yödettiniz ve 1 eklediniz. 273'ten 3'ü çıkarırsam 270 gelecektir Bunu 5'e böldüm 1 ekledim 270'in içerisine 5 kaç defa 27'nin içine kaç defa e, 5 kalan kaç 2 20'nin içinde kaç defa 4 artı 1 diyorsunuz demek 55 tane sayımız varmış Terim sayısı bölü 2 Çarpı son terim artı terim yani 276 dediniz 2'ye ve 2'ye bölersek Bakın şunları 2'ye bölerim Çat Çat. 276 2'ye bö bölerseniz eğer 138 sayısını bulursunuz. Demek ki biz 138 ile 55'i çarparsak cevabı bulacağız. 138 ile 55'i çarparsanız eğer sevgili arkadaşlarım, 5 kere 8, 40, 3 kere 5, 15, 4 delde de vardı, 19, 1 kere 5, 5 bir delde de vardı, 6. Yine aynı şekilde 690 yapacak burası, çünkü yine 5 ile çarpacağım. Toplarsanız da 0, 9, 5 ve 7 gelir. Yani 7590 bizim cevabımız olur. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet testimizi bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. diyelim. Artık darısı sonraki videolara değil mi arkadaşlar? Evet gençler bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Diğer videolarda görüşürüz. Bir sonraki videomuz Ödev ve rehberlik videon olacak. Amana sakın kaçırma. Orada güzel e, rehberliğimizi yapıyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Ettikten sonra da ben seni ödevlendiriyorum. Ödevlendirdikten sonra pazartesi gününe kadar sen o ödevleri bir güzel yetiştiriyorsun. Tamam mı güzel arkadaş? Hadi bakalım ödevlerini yapmadan gelme. Hoşça kal. Sağlık ve Tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutma.